ve başka bir yere gitmeyeceğim. Neden mi? Buranın muhteşem bir hikayesi var. Ben aşkı seven bir insan olarak burayı paylaşmak istedim sizlerle. Daha öncesinde çok rağbet de Son zamanlarda bayağı rağbet gören bir antik kent burası. Ve şöyle bir hikayesi var. Kral... Vakti zamanında oğlu hastalandı diye üzülüp her yerden hekimler çağırıyor. En son Kos Adası'ndan bir hekim çağırıyor. Ee, ve e, kralın e, oğlu yatakta yatarken Kos Adası'ndan gelen hekim bir sürü tepki, tahlil vesaire yapıyor. Sonrasında bir gün Stratonikya yani kralın kendi eşi odaya giriyor. Girer girmez çocuğun yüzü kızarıyor, kalp atışları artıyor. Ve orada hekim anlıyor ki çocuk aslında hasta değil, çocuk aşık, aşkından yatakları düşmüş durumda ama bunu nasıl anlatacağını bilemiyor krala ve kendine göre çeviriyor hikayeyi ve kralı bir yokluyor. Kral e, o zaman diyor bir şekilde vazgeçmeli kime aşık olduysa eşi, e, oğlumun aşık olduğu kişiden diyor, yeter talip oğlum iyilesin diyor. Çok anlamlı buraya kadar, Eğer inanırsak bu bir rivayet. Hekim de o zaman tamam diyor ve gerçeği anlatıyor. Oğlumuz diyor, karımıza aşık. Bu durumda kral ne yapacağını bileniyor ama 3-5 dakika düşündükten sonra oğlum iyileşsin yeter ki ben karımdan vazgeçiyorum diyor. Ve yatakta yatan kralımız, küçük kralımız... Kral olarak başa geçiyor. ve Üvey annesiyle evleniyor. Buranın adını da Stratonikya koyuyor. Aslında bu antik kentin beş tane değişen ismi var. Beşincisi de Stratonikya ve bir halk arasında rivayet eğer inanırsak bu şekilde devam ediyor ve bundan sonra da değişmiyor. <gülüyor> yazlık gezilerimizi seviyorsunuz daha çok gideceğimiz yer var ama süper sticker ve süper şeflerim açıldı ilk yayın sırasında yani primiyar sırasında kanalıma destek vermek isterseniz aşağıdan devamlı bir yazı çıkıyor sizde süper sticker veya süper chat bölümünde tıklayıp oradan kanala destek olmak için bir şeyler alabilirsiniz Stratonik ya Antik kenti arkadaşlar yatağın ilçesinde bulunuyor Muğla'nın Muğla merkezi size göstermiştim geçtiğiniz videolarda sonrasında buraya da uğramak istedim geçerken vaktim olmamıştı ee, gerçekten muhteşem bir kent. Tunç döneminden günümüzün bütün medeniyetlerini barındıran eserlerle dolu ve faalanlar yaşamakta olan bir kent. Köyüğün e, maalesef 1957 senesinde deprem olması sonucu dağıtıldığı da bir kent aynı zamanda ama 3-4 köyüğümüz halen daha mevcut. Diğerleri de Eski Hisar köyüne yani yukarıdaki Eski Hisar köyüne ve Göçü Adası'na dağıtılıyor. Ve şu an e, devlet tarafından isimden edilmiş ve kazı çalışmalarının devam ettiği bir kent. E, girişte 20 lira veriyorsunuz. 20 lira sonrası içeride gezebiliyorsunuz. Belli bir saat dilimi yok ama işledeki görev diye sorduğum zaman 8'e e kadar biz bu değil sonrasında içeride kalan gezer, tozar, istediği saatte de çıkar dedi. Girişte de çok tatlı gözlemiciler vardı ve e, pazar olduğu için yine ben pazara denk gelmiş oldum. Muğla tarafını çektiğim zaman niyeyse hep pazara denk geliyorum. Kapalıydılar ama içeride şu an oturduğum yerde çok tatlı bir kafe var. <gülüyor> Yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra solda rastlayabiliyorsunuz ve burada biraz soluklanıp yeşillikler içerisinde dinlenebiliyorsunuz. Çok sıcak bir havası var Moğla'nın, yatağının. Haliyle de antik kenti gündüz gezmek gerçekten çok zor. Ama e, her şey sizler için, ben de burayı ilk defa keşfettiğim için acayip keyif alıyorum. E, aşkın kokusunu her yerde rüzgarla birlikte hissedebildiğim bir kent oldu burası. Normalde ölen yerlerini ya da antik kentleri gezmeyi çok sevmem. Çünkü ben genelde yazık videolar çeken YouTuber'ım ama e, Antik Kent'e girdiğim an itibariyle sadece buraya ayrılması gerektiğini düşündüm bu videonun bu arada aklınızda bulunsun eğer yolunuz düşerse en az iki saatinizi bu kente ayırın halen daha kızı çalışmaları devam ettiği için bazı yerler restore edilmiş ama bazı yerler edilmemiş ve içeride dükkanlar işte kıraathaneler kahvehaneler cami çeşme e, e, efendime söyleyeyim e, hamamlar ve e, Eski tiyatro, cimnazyum tarzı yerler var. Cimnazyuma bakan manzarada 3-4 tane köy evi de görüyorsunuz. Ha, burada cimnazyum manzaralı evde yaşamak ister miyim? Neden olmasını isterim. Ama şu an değil tabii ki de. Şu an huzur bulsam da sanırım bir 60 yaşına geldikten sonra böyle bir yeri tercih edebilirim. Ama ben 60 yaşına geldiğimde bakalım burası ne olacak? <gülüyor> Arkadaşlar burada Emin Baba diye biriyle tanıştım ve bana bu ağacın çok özel olduğunu söyledi. Çünkü adı çıtlık ağacıymış ve bizde hikayesini anlatacak. Merhabalar, Merhaba. <gülüyor> neden çıtlık ağacı acaba? Şimdi nazar dediğimiz bir şey var yani. Evet. Böyle, çoğu kimsenin inandığı, hı hı. bu çıtlık ağacını tam nazarlık yapanlarmış. Renkli gözlülerin nazarı çok vurduğu için hı. adamın biri bir gün demiş ki kahvede otururken, ben renkliymiş gözü. Ben demiş geçen deveyi çatlatırmış. Oradan dağılsın bir deve çıkmış, Katar'ın 2 deve. Bakın demişim, nasıl çatlatacağım deve demiş. Deveye bir bakış bakıyor ki, deve aldırış etmeden yürüyüp gidiyor. İkinci deve yürüyüp gidiyor. Adam şaşırıyor. Niye acaba çatlatamadım diye. Araştırıyor, soruyor, bakıyor, devenin havudu çıktık ağacın hmm. Bunun için develeri çatlatmış. Bu hikaye evet. ne kadar doğru bilemezsin. Evet. Siz buralı mısınız bu arada? Evet, evet, Sizin de gözleriniz renkli nazarınız değer. Ya, ben Ama kaçayım yavaştan. Yani. <gülüyor> tamam. Görüşmek <gülüyor> üzere teşekkür evet. ederim. İyi günler. tane yani kahvehaneyi ziyaret edelim arkadaşlar Arkadaşlar buramızı Hasan Arık kahvesi ve gördüğünüz üzere burada gelen turiste ve yabancıya hizmet var kolay gelsin Arkadaşlar burası yani hastaları Arık kahvehanesinin olduğu yer birinci köy meydana burada dört tane bildiğim kadarıyla köy meydanı var Eğer yorulmazsak hepsini size ayrıntılı çekeceğim hemen solda görmüş olduğunuz yıkık dökük binalarda gördüğünüz üzere eski dükkanlar burada satış yapılıyordu halen de ama bizim burada yerleşkesi olan köylümüz gelen turist için takılar gördüğünüz üzere el sanatları yapıp burada da satışa sunuyor. küreli biz olabildiğince seviyoruz özellikle de İstanbul halkı olarak bu tarz yerlere geldiğimizde hemen bunları ilgimizi çeker böyle gene aynı şekilde erik turşusu ayva turşusu incir hepsini yapıp burada turist için satışa sunmuş. Bu arada kafenin sahibi hanımefendiden öğrendiğim kadarıyla güzel bir şey öğrendim. Sizlere de paylaşmak isterim. ya Antik Kenti'ne evet 20 lira verip girdim ama öğretmenlere ücretsiz. Yollarda yürürken şunu kendime söylüyorum. İlki spor ayakkabı giyip gelmişim çünkü taşlı bir yol ve ister istemez düşme tehlikesi var. Kolay gelsin. Ben ki bunlar Şu an yaptığınız işlem neydi peki? Düzelme. Bunlar kalay yapacağız. Evet. Bunlar eski geldi buraya. Hı hı. Şimdi i̇şte falan düzenliyoruz. yeni gibi olacak. Yol bizi nerelere götürecek? Yapıtları gördüğünüz zaman taş evleri görüyorsunuz ve ahşaptan pencereleri görüyorsunuz. Muhteşem bir doğası var ve burada gerçekten keşfedilmesi gereken birçok sanat eseri var. Hemen sağda Selçuk Hamamı var. Işıklandırılmış tabelalarla gördüğünüz üzere bilgiler verilmiş ve Selçuk Hamamı'nın ve ilerledikçe tabelalar yanıyor O güzelmiş gerçekten antik kent kazı çalışmaları devam ettiği için şu an e, hemen ilk sağda gördüğümüz bu Selçuk hamamında sadece bilgilendirme var fakat şuraya girdiğim zaman şöyle bir alan görüyorum size tavanı da göstereyim hareket halinde olduğunuz zaman ışıklar yanıyor ve içeriye doğru ilerlediğimizde de şurada hemen Hamama girdiğiniz zaman arkadaşlar orta alanda restore edilmiş Ermaş mermeri adı altında bir e, avlu yanlarda da hemen su çeşmeleri mevcut daha sonra içeriye doğru ilerlediğinizde de hemen bakalım Işıkların yanması bu arada çok iyi Burada ayrı bir ortadaki alana gidiş kapısı durmakta. Burada insanlar sanırım giriyorlar. Kapı açılıyor mu acaba? Evet, buradan merdivenle inip ama çok karanlık tabii ki ben şimdi inemeyeceğim. Orta alana geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafa da geldiğimde gene aynı şekilde iki tane musluk yeri ve orta alanda ateşin yakıldığı bölüm var. Tavanı da göstereyim size şöyle. ya gerçekten restore çalışmalarından sonra tam gezilmelik bir yer olmuş. Buraya çok fazla rağbet göstermiyor şimdilik turistler. Bilenler kafilelerle geliyorlar. İlk girişte önceden bir para verme olayı vesairesi yoktu. Fakat buraya girerken 20 lira ödedim. Karısı güzel yapılmış bu hamamın. E, tabii bu şekilde bulunmamıştır ama Restore'den sonra güzelleştirilmiş daha da birçok yer vardır eminim Hadi gelin devam edelim bakalım neler keşfedeceğiz bu antik kentte hamamdan çıkıp hemen Ali Aydın evini görüyoruz arkadaşlar içeriye girelim bakalım nasıl çok güzel resim çalışmaları var burada sergiye ve arkeologların çalışma anındaki fotoğrafları da paylaşılmış. yine e, fotoğraflandırma ve diğer çalışmalar var Onun için bu alana çok fazla girmek istemiyorum üst katı merak ettim ama birlikte bir çıkalım ahşap merdivenden yukarıya böyle bir böyle verandaya çıkıyoruz ve veranda çok hoş şurada bir oda var ve yatak odası karşımıza çıktı Burada bir şöbine alanı var ve burada da banyo. Yani bariz yaşayabileceğim bir yatak odası görüyoruz şu an karşımızda. Çok ilginç. Veranda da acayip iyi. Yani buralarda yaşanır mı? Yaşanır yani niye yaşanmasın? Bu arada siz görmüyorsunuz ama ben bir çift görüyorum gelin damat sanırım gelin damat fotoğraf fotoğrafı da burada çekiliyor e olabilir biz Türk millet'i severiz antik kentleri parkları bahçeleri bu açıdan kullanmayı fotoğraf için ben burada yaşar mıyım Evet ne demiştim yaşarım ama şu an değil 60'tan sonra devam edelim Evet amam ve Ali Aydın'ın evinden ayrıldıktan sonra ve yatak odasını gördükten sonra burada yaşama kararı aldık arkadaşlar hemen yanında da gördüğünüz üzere cami var şimdi oraya doğru ilerleyelim cami köy meydanının batısında arkadaşlar Selçuk Hamamı'nın hemen kuzeyinde yaptıranından dolayı Şaban cami Camii olarak adlandırılmış. Beylikler döneminden itibaren aynı yerde genişletilerek ve tamir ettirilerek devamlı kullanılan caminin girişindeki kitabelere göre 1876 ve 1912 yıllarında yeniden inşa edildiği kesin olarak bilinmekte. Bence içeriye girelim girebiliyorsak ve gezelim. bu caminin önündeki para toplama alanı arkadaşlar normalde köylü de para bırakıyor buraya ama çoğunluğunda alınıyormuş şöyle içeriye doğru bırakıyorsun ihtiyacı olana sonrasında toplanılıyor ve veriliyor İçeriye girebilecek miyiz ama merak ediyorum bir bakalım Hemen içeriye girdiğimde ilk ilgimi çeken şehrin bir şekilde restore edilmesinden dolayı bulunan yerlerin gözüküyor olması belli kısımlarında muhteşem, tertemiz, huzur veren bir camideyiz şu an arkadaşlar. Yukarılara baktığımda asma bir balkon görüyorum. Aşağıya camlı yerlere baktığımda da şehrin gizemli ışıklarının diplerini görüyorum ve ve yaklaştıkça ışıklar yanıyor bu çok hoş gerçekten. Bu avizeye bayıldım bu arada gerçekten çok güzel. E, Cami de çok güzel halı filexi ve temizliği aynı zamanda da restore edilmiş bölümleriyle camlı yerlerden e, sütunların diblerini görmemiz. Şimdi buradan devam edelim köy ortasına alanına doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla avlu gibi bir yere gidiyoruz. Ayakkabılarımızı giyelim. Arkadaşlar camiden çıktıktan sonra hemen sağda aşağıda şöyle bir alan görüyoruz biraz önce içeride camlı bölmelerde altı görmüştük Aslında burası önceden su akan bir yermiş fakat kömür kazılarından sonra suyun yolu değişmiş ve su kesilmiş yoksa şarıl şarıl bir su havuzuymuş burası arkadaşlar size ilk girişte hamamın yanındaki evden söylemiştim gelin ve damadımız da burada ve çekim yapıyorlar mutluluklar Cimnazyum ve Latrina, Roma İmparatorluk döneminin sosyal ve kamu yapılarının yoğun olduğu bir yere inşa edilmiş. Latrina'ya kuzeyden ve güneyden çift yönüne ulaşabilen yapılarının olması, cimnazyum girişine yakın ve batı cadde kenarında bulunması yerinin özellikle seçilmiş olduğunu göstermekte bize. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen şurada tuvalet oturaklarını görüyoruz. Bu latrina dediğimiz bölümde tuvalet ve yanda da kanalizasyon, kanalizasyon için ayrılmış bir kanal var. Ve bu bölüm benim antik kentin en ilgi çeken bölümü oldu benim için. Çünkü ben tuvaletleri hep merak etmişim de gittiğim yerde. Ama buradaki tuvaletlerde de oturma alanları çok dipdibe vakti zamanında herhalde oturup burada gıybet yapıp sohbet edebilecekleri pozisyonda inşa edilmiş bu kadar yan yana oturup da insanların tuvaletini yaptığını düşünemiyorum ama düşünürken de neler konuşuyorlardı acaba bu memleketin hali ne olacak bu kral gitti yerine ne gelecek devam edelim şurada sütunları görüyoruz gene aralarda lahitleri hep görmekteyim ama ileride şu ilgimi çekti boydan boya bir cimnazyum ve hemen şurada gördüğünüz evde direkt cimnazyuma bakan bir ev Aa, burada otursak hani sorsalar ya işte antik kentteyim Cimna cimnazyum manzaralı evim var daha ne olsun dersin değil mi bence de daha ne olsun hemen yanındaki evde restore edilmemiş kırık dökük olarak durmakta ama orası da restore edilecektir diye düşünüyorum daha önceden söylemiş miydim bilmiyorum ama burada dört hane mevcut halen daha yaşamakta olan. Bu da bir evin bahçesi böyle arkadaşlar. Gerçekten acayip büyük bir antik kent burası. Ben 2 saat dedim ama tabii size çekim de yapıyorum. Bence çekim yapmaya da geliyorsanız 4-5 saatimizi ayırın derim. Solda gördüğünüz evin adı Villa evi arkadaşlar. Ve biz bu tarafa doğru devam edeceğiz. Yaman karşımızda gördüğümüz antik kent merkezine yakın bir noktada olan bu ev Hasan Sar evi diye geçiyor arkadaşlar. Muhteşem geniş bir bahçeye e, sahip Hasan Sar evi arkadaşlar ve arka cephesini de şöyle göstermek istiyorum size. Gerçekten muhteşem. Bir gün evim olursa böyle bir evim olsun istiyorum ahşaptan verandası olan ve ahşap pencereleri olan Burada e, kapıların önünde hep nar işareti var. O dönemde de nar kutsal ve e, bereket anlamına geliyordu şimdiki gibi. Onun için hiç ihmal etmemişler ve bütün kapı önlerine o nar sembolünü koymuşlar. Aynı zamanda kapıların önünde iki tane tokmak var. Biri bayanların çalması için, diğeri erkeklerin çalması için. Ona göre, duruma göre yani içeriden de vaziyet alıyorlar. Devam edelim. Boya atölyesi tek mekanlı ve girişi Kuzey Doğu köşenin doğu yönünde. Mermer ve moloz, kırık ve dörtgen taşlardan çift sıra inşa edilen yapının duvarlarında kiremit parçaları mevcut. Girişin hemen yanında 1 ve ocaktan sonra 2 tane olmak üzere kuzey duvarda 3, doğu duvarında yan yana 2 tane ve güney duvarının orta kısmında 1 tane olmak üzere toplam 6 adet boyama için kullanılan hazne, yani boyama kabı var. Boya haznesi içte pişmiş toprak ve dıştan kere çarşı örgü ile desteklenmiş. Ayrıca yapının güneybatı köşesinde saklama alanı olarak kullanılmış olan kaplar yer almaktadır. Eskiden köyün hanımları dağlara, tepelere çıkıyormuş ve buradaki ağaçlardan, bitkilerden bir çırpı vesaire toplayıp geliyormuş. Burada da boyayı birlikte yapıyorlarmış. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere arkeologlar bugün hazır olduğu için tatildeler. Ama çalışma alanlarının biri de, biri de burası. Yani fiyatronun önü. Bu kısımları tek tek çıkarıyorlar. Çıkardıktan sonra hünkürsü numaralandırıp birleştiriyorlar. Ama birleştiremedikleri parçaları da tek olarak sergilemekteler. Şurada da zaten şu an yoklar ama sınırlı dinlendikleri alan ve bardakları mevcut. bu tiyatro Roma çağında yapıldığı için yamaça yapmışlar Romalıların bayağı bir teknik anlamda güce sahip olmalarından dolayı istedikleri yere adamlar tiyatroyu kurabilmişler 12.000 bin kişilik olan bu tiyatroda zamanla konserlerde düzenlenmiş ama bazı çökmeler olmuş çökmelerden sonra konserlerden vazgeçmişler ve depremde de bazı yerler zarar görmüş yukarılar da zaten Tehlikeli duruyor ve çöküntüler mevcut ama bayağı bir halen daha kazı çalışması devam ettiği için etrafta gördüğünüz üzere birçok yapı, sütun sut, ve kanallar görüyoruz. Hepsi daha fazla genişletilmiş Roma döneminde ve bu zamana kadar gelmiş. Bunun gibi birkaç tane daha tiyatro var ama benim en sevdiğim tiyatro burası oldu. Gerçekten ayrı bir doku ve ayrı bir koku hissettim bu tiyatroda. Kim bilir kimler, ne konserler verdiler. Şu an içinde yürüdüğümüz yol, e, aşıklara özel bir yol arkadaşlar. Sevgiliniz de burada ağaçların içerisinde serin, romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ken zaten aşk kokuyor. Rüzgarla birlikte temsiyle aşkı hissedebiliyorum. biraz önce Emin Baba arkamdan geliyordu geçerken de beni uyardı ve tabii ki bir şeyler bir şeyler daha anlattı bu burası şu an bulunduğumuz yer köy meydanı ve köy meydanında yani tam şu oturduğum alanda düğünler olurmuş vakti zamanında arkadaki kuyudan da su çekerlermiş kuyuya baktık gördüğünüz üzere bizim Türk halkı çok sever kuyuyu çöp telekesi yapmayı fanta şişesi vesaire gördük düğünlere gelince ya hayalini kuruyorum da. Böyle aşkın temsiliyle muhteşem bir antik kentte ne, düğünler, ne aşklar yaşanmıştır Allah bilir. Şimdi devam edelim. İleride ne var bilmiyorum artık bundan sonrası biraz spontan olacak benim için. Levhaları takip edeceğim. Çünkü benim çalışmalarım da önünden yaptığım çalışmalar da buraya kadardı. Bakalım neler keşfedeceğiz daha. Gelin. <gülüyor> Yine devam ettiğim yol ağaçlıklı, gölge ve beni rahatlatan bir yol arkadaşlar serinliğiyle. Ama şu an uzakta bir tabela görüyorum. Nereye gittiğimi bilmeksizin ilerliyorum. Burası şu an o kadar büyük bir yer ki yani ben size söyleyeyim dörtte birini falan anca gezebildik. Geri kalan dörtte üçlük yer için acaba zamanım kalacak mı inanın hiç bilmiyorum önceden belli bir saat dilimi yokmuş ama şimdi girişi 20 lira ama öğretmenlere tabii ki bedava ve gezinti 7 buçuk 8'e kadar anca bitmek zorunda Kuzey Cadde Kuzey şehir kapısına gelmişiz arkadaşlar Evet burada da muhteşem bir görselde lahitler sütunlar ve her bir şey var ilerleyelim Kuzey sütunlu cadde ve anıtı görüyoruz karşımızda. 8.75 metre genişliğinde, Korint düzeninde her iki kenarında portik bulunan Kuzey sütunlu cadde başlamakta şu an izlediğiniz üzere. Kapının önünde etrafını 8 anıtsal Korint sütunun çevirdiği yaklaşık 42 metre genişliğinde bir meydan var. Ee, ve burası dışarıdan kente girenlerin ve kent içinden gelip çeşmeyi kullanmak isteyenlerin toplandığı bir alan sütunlu caddenin başlangıcında yörekles adlı kişi için yaptırılmış olduğu düşünülen bir anıt bulunmuş anıtın üst kısmı tahrip olmakla birlikte podyum kısmı dışı dörtgen içi yuvarlak olarak günümüze ulaşmış Milaktan sonra 139 yılı depremi sonrasında yapılan şehir kapısı ve cadde başlangıcı ile ilgili düzenlemelerin tamamında anıtın olduğu şekilde korunmasına özen gösterilmiş bir depremle yıkılan kapı ve caddenin bulunduğu yere Bizans döneminde kent içinden toplanan mimari elemanlar ile yeni yapılar ve doğru düzeninde sütunlu cadde inşa edilmiş bu dönemde Doğu Portik zemini mozaik kaplanmış dışarıdan ahalinin gelip de Şehrin merkezinden, çeşmeden su içmek istediği ama giriş yapmak zorunda olduğu kapılardan birisi de burada arkadaşlar ve diğeri orada. Arkadaşlar hemen çıkışta tekrardan başka bir bina görüyorum ve merak ettiğim için içeriye giriyorum ve gene karşıma muhteşem bir ev ve avlu çıkıyor. Gene burada da su kuyusu mevcut ve eski yapısıyla korunmakta. elektrotronika gezimin sonuna geldim yani başladığım noktaya geldim Umarım beğenmişsinizdir ben gezerken çok keyif aldım hem eskiyi yaşadım hem geleceği gördüm ee, ve ne aşklar ne aşklar yaşanmıştır diye dolaştım sokaklarında yollarında gerçekten de zaten e, gladyatörlerin şehri ve aşkın ölümsüzleştiği şehir olarak. E, nitelendiriliyor her yerde Google'da da aynı şekilde e, kapısındaki levhada da öyle gerçekten de öyle ama kralın e, <gülüyor> oğlu kralın e, karısına yani üvey annesine aşık olmuş ama ben de buraya aşık oldum açıkçası uzun zamandır böyle şık güzel geniş bir antik kent gezmiyordum Efes'ten bile daha büyük olduğunu düşünüyorum Böyle olduğunda hoşuma gidiyor bu tarz antik kentler ama bazıları da çok belirsiz levhaların olmadığı ya da gezerken bir rehber olsa keşke dediğimiz antik kentler oluyor. Burada teknoloji de çok güzel kullanılmış, çok güzel restore edilmiş her şey. ışıklandırılmış sensörlü levhalarla ve tabelalarla kendi başınıza gezip bilgi alıp anlatabilebiliyorsunuz. Hadi artık bir başka videoda görüşürüz diyorum. Çok karnım acıktı. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.